Herkese merhaba ben Tolga Özbek, geçtiğimiz günlerde Amerikan donanmasına ait bir F-35C tipi uçak uçak gemisine iniş sırasına düştü, pilot uçağı fırlatma koltuğuyla terk ederek kurtuldu. Arkasından bu gördüğünüz fotoğraf hemen sosyal medyada gündem oldu. Bunun arkasından da F-35'in son yaklaşma görüntüleri servis edildi. Evet arka arkaya F-35 kazaları var, bu F-35'lere ne oluyor? Acaba 100.000 uçuş saatindeki kaza oranları nedir F35'lerin? Bunları bu programda birlikte öğrenmeye, birlikte tartışmaya çalışacağız. Malum son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında böyle giderek yükselen tansiyonda bir çekişme var. Bu çekişmenin de ana odağı Güney Çin Denizi. Güney Çin Denizi semalarına baktığımız zaman insansız hava araçları, özel sinyal istihbaratı yapan, özel donanımlı uçaklar var. Su üzerinde uçak gemileri, çok farklı tipte gemiler ve tabii ki suyun altında da denizaltılar bölgede yoğun olarak dolaşıyor. Ve zaman zaman buradaki askeri güçler de tatbikatlar yapıyor. Güçlerini göstermek hem biraz mesaj vermek hem de eğitim standartlarını korumak amacıyla yoğun bir tatbikat içerisindeler. İşte o tatbikatlardan biri Güney Çin Denizi'nde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi bölgede ve bu uçak gemisi de aynı zamanda F-35C tipi savaş uçağı taşıyor. F-35'lerin 3 ana modeli var. A modeli Hava Kuvvetleri modeli, e, Türkiye'de biliyorsunuz sipariş verdiği model A modeliydi. B modeli dikine veya kısa iniş kalkış özelliklerine sahip, motor arkadan uzunlu aşağı doğru dönebilen bir uçak tasarımı. C ise diğer A ve B serilerinden daha farklı olarak daha büyük kanatlara sahip ve bu kanatlar sayesinde katapult sistemiyle ile uçak gemisinin güvertesinden adeta mancınıkla böyle atılan inişte de normal bir uçak gibi yaklaşmasını yapıp teker koyduktan sonra gövdesinin altındaki kancayı indirerek kısa duruş kabiliyetine sahip farklı bir model. Bu son kaza F-35C'nin açıkçası ilk kazası oldu. Bu kazayla da birlikte A, B ve C serilerin tamamı böyle bir fırlatma koltuğu kullanılarak Amerikan tabiriyle Class A yani A sınıfı e, hasarın 2 milyon dolar ve daha üzerinde olduğu böyle çok ağır bir külli hasarla sonuçlanan bir kazanın da ilki F-35C modeli için gerçekleşmiş oldu. Şimdi donanma konseptinde uçak gemisine inecek uçaklar için farklı bir yaklaşma prosedürü yapılıyor. Sonuçta uçak gemisinin yaklaşık işte 300 metrelik bir güvertesi pist haline getirilmiş durumda. Bu piste çok düşük süratle yaklaşılması gerekiyor. Ve bu sürat uçağın süratsiz kalma hızı, (stall hızı olarak adlandırılan bu hızın ki bu uçağın yüküne, hava şartlarına her türlü şeye göre teker teker çok ince bir şekilde hesaplanıyor. Çok yakın bir sürat ve gün geldiği zaman da hani o sürat ne kadar düşük olursa o kadar uçağın durma mesafesi kısalacak ve bir şekilde de kanca yakalanıp durdurulacak. Böyle çok düşük bir süratle F-35 geliyor. Fakat bu gelişlerde uçak hızlı çöktüğü zaman veya bir şekilde de uçağa acil durumda tekrar pas geçirilmesi lazım. Bunda da nedir? Motor gücü lazım. Bir yandan da motor gücüyle ilgili pilotun sürekli oynama yapması ve çok böyle manuel çok hassas bir yaklaşma gerçekleştirmesi gerekiyor uçak teker koyduktan sonra çok süratli olursa güvertenin üzerinde adeta bir top gibi seke seke gidiyor ve durma ihtimali yok. Kancayı da yakalaması oldukça güç. Kanca sistemine zarar verebilir. Kendi uçaktaki yapısal hasar oluşabilir ve tekrar inme şansı zorlaşabilir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde yaklaşılması gerekiyor. Yaklaşırken dediğim gibi sürat önemli. Çok fazla çöküşler gazlarla engelleniyor ve buradaki Dışarıdan bakıldığı zaman, uzmanları tabii ki bu konuyla ilgili rapor hazırlayacaktır. Uçağın biraz fazla çöktüğü, pilotun çok gaz açtığı gözüküyor. Gelen sesler o şekilde. Muhtemel tahminim herhangi bir teknik arıza veya başka bir şey yoksa uçağın bu inişiyle birlikte, teker koymasıyla birlikte uçağın kanca sistemi o telleri yakalayamıyor. Teller bu sistemi sistemiyle beraber çalışıyor. Birden fazla tel var uçağı yakalayacak. Kanca o teli yakaladıktan sonra o uçağın süratinin yavaşlatılması, sünümlendirilmesi lazım. Bu teller de uçağın gövde altındaki bu katapus sistemindeki özel e, makaralara bağlı ve bir anda uçağın o hızı yavaşlatılarak durması sağlanıyor. Yavaşlatma sırasında da uçakta pilotun gaz açması lazım. Çünkü çok ciddi bir kuvvetle otel uçağı ve kancayla birlikte geri çekmeye çalışıyor. Pilotun gaz açarak bunu biraz yumuşatması gerekiyor. Muhtemel bu kazada teker koyduğu yer de önemli tabii. Ve arkasından uçak sekiyor ve muhtemel duramıyor. Bu sekme sırasında uçak Artık belki de belli kontrol dışına çıkacak güverteden aşağı gidecek tekrar havalanmasının imka, imkanı yok. Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrılıyor. Fakat bu kazada uçak e, etrafta bulunan e, belki de başka bir uçağa başka bir yerlere de çarpıyor bir şeyler oluyor orada. Sonuçta güverte üzerindeki 7 denizci de yaralanıyor. Bu 7 denizcinin 3'ü. Ee, uçak gemisinin içerisindeki hastanede biraz daha hafif yaralı fakat dördünün durumu ağır daha büyük e, tıbbi müdahale için e, uçak gemisinden hemen helikopterle yakınlardaki en yakın kara noktası ve daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii daha yakın olan Filipinlere götürülüyor ve hala bu dört denizci Filipinlerde hastanede tutuluyor şimdi önce hatırlayacaksınız geçtiğimiz aylarda İngiliz Kraliyet Donanması'nın Akdeniz'de görev yapan F-35B tipi düşmüştü. Onun da videosu ortaya çıkmıştı. Gerçekten çok düşük süratte öyle kalkmaya çalışıyor. Tabi kalkamıyor uçak. O ski jump olarak adlandırılan rampadan daha böyle düşerken hemen pilot fırlatma koltuğuyla uçağı terk ediyordu. E geçtiğimiz günlerde de o uçağın enkazı Akdeniz'den çıkartıldı. İniş takımları falan gayet açık. E hani burun kısmını görmeseniz. Adeta böyle bir ters dönmüş bir F-35 gibi gözüküyor. O da çıkartıldı. Burada da tabii bu enkazı Amerika bırakmaz. Çünkü F-35'in dış kaplaması özellikleri şunları bunları çok hassas noktalar. Ee, bu bölgede de en kısa zamanda ben bu uçağın oradan çıkartılacağını açıkçası düşünüyorum. Şimdi bu kazada e, neler yaşandı neler yapıldı gerçekten insanlar çok merak ediyor. F-35 diğer İngiliz F-35'inin kazasını anlattığım zaman... İlk gelen bilgiler e, uçağın motorun hava girişindeki o koruma kapaklarının örtüsünün çıkartılmadığı yönünde gibi bilgiler gelmişti. E Birçok izleyicimiz de ya bu nasıl bir aymazlık böyle bir şeyden uçak düşer mi gibi söylemişti. Vallahi bunlar İngilizlerin aktardığı, İngiltere'de benim ve çok yakından takip ettiğim e, çalışmalarına güvendiğim gazetecilerin, uzmanların belirttiği haberlerdi. Bakarım. Gerisi nasıl gelecek ön rapor ne çıkacak gerçekten böyle bir çok vahim bir hata yapıldı mı yapılmadı mı bunları göreceğiz şimdi kazayla ilgili insanlar tabi günümüzde sosyal medya üzerinden çok fazla bilgiye vakıfız bir sürü bilgi akıyor hemen detaylar geliyor şunlar geliyor ve normaldeki çok düşük oranlar bir anda ya buna kadar fazla kaza oluyor falan gibi bilgiler gelebiliyor. Ben bu gelişmeler üzerine özellikle Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hazırladığı F-35 kaza rapor ön tahminleri raporu var. 100.300 saatine göre bu planlanıyor. Ve al sınıf olarak adlandırılan 2 milyon dolar ve üzerindeki hasarları ifade eden bir çalışma bu. 100.300 saatinde işte F-16'nın, F-15'in veya F-22'nin kaç kazaya sahip olduğunu merak ettim ve bunları baktım. Şöyle bir liste açıkçası ortaya çıktı. Bu listede F-16 uçağının örneğin tüm ömür boyunca 100.000 uçuş saatinde 3.3 gibi bir kaza kırma oranı öngörülmüş. Bu oran F-22'de çok daha yüksek 7.8'e çıkıyor. F-15'te ise bu oran 2.29 oldukça düşük. En düşüğü ise gerçekten çok enteresan A-10 olarak adlandırılan savaş uçağı A-10'unda 1.85. Peki F-35'in oranı nedir diye baktığımız zaman F-35'in oranı 3.11 olarak öngörülmüş. Bu F-16'nın 3.3'ünden daha düşük bir oran. Tabi burada şunları da değerlendirmek lazım. F-35 tek motorlu bir uçak. Havada bir motor arızası yaşadığı zaman e, pilotun çok fazla yapacak bir şey yok. E, genellikle atlama gerçekleştiriliyor. Ama çift motorlu uçaklarında fiyatları çok daha yüksek ve gövde çok daha büyüyor. E, bu oranları açıkçası... F15'te daha düşük bir oran 2.29. A-10'da 1.85 ama enteresan bir şey var. F-22'de de 7.80 gibi çift motorlu olmasına rağmen inanılmaz yüksek bir oran çıkıyor. Bu açıkçası işte tasarım, sistemler, pilot eğitimi gibi gibi böyle kaza raporlarının çok inanılmaz detayları var. Bunlara bakmak gerekiyor. Yani bu açıdan F-35 F-16'dan bir tık daha emin etti. Daha düşük oranlarda uçacak gibi bir öngörüsü var Amerikan Hava Kuvvetleri'nin. Bakalım bu ne kadar gerçekleştirilecek ben de açıkçası merak ediyorum. Konu donanmanın F-35C'lerinden başlamışken bir de tabii ortaya çıkan bir pas krizi var. Geçtiğimiz günlerde birkaç fotoğraf sosyal medyaya düştü. Amerika'da donanmada kullanılan F-35C'lerin gövde üzerinin böyle bir Paslandığı uçak resmen pas içinde uçuyormuş gibi bir yaklaşım var. Bunun arkasında da gerçek şu. Sonuçta böyle bir pas olduğu zaman havada tabii çok ciddi bir metal yorgunluğu, çok ciddi bir sorunlar olabilir ama sonuçta bu uçaklar deniz üzerinde uçtukları için ve güvertede bulundukları için denizden gelen su veya özellikle tabii su derken bu bildiğimiz tatlı su değil, tuz. Tuzun metallere karşı çok büyük bir yıpratıcı etkileri var. E, bu tuz gövdede çeşitli e, dış kaplamada diyelim özellikle hasarlara neden olabilmekte. Burada da ifade edilen uçakların önce o F-35'in üst kaplama sistemleri var. Bu sistemlerin altında bazı oksitlenmeler tespit edilmiş. Bu kaplamalar sökülmüş. Bu uçaklarda bu kaplamaların söküldüğü. Bu nedenden dolayı böyle bir görüntü verildiği ifade ediliyor. Bu açıklamayı da yapan Pentagon'un sözcüsü. Bu e, Tabii ki F-35'in boyası çok ilginç ve çok hassas bir boya. Ben dallas Worth'taki Lockheed Martin tesislerine gidip işte bizim o bize verilmeyen uçağın törenine gittiğim zaman bu uçakların boya hangarlarını gezmiştik. Ne yazık ki bizlerin görüntü almasına izin verilmemişti. Bu hangarlarda uçaktaki boyama işlemleri robotlarla gerçekleştiriliyor. Çünkü stealth uçağın boyasının kalınlığı ve pürüzsüzlüğü veya ne bileyim hangi standartlarda olacağı inanılmaz önemli. Bunu böyle eldeki o airbrushlarla boyayamıyorsunuz. Muhtemel bu uçak gemisinde de bu uçakların dış boyasına müdahale edilemiyor. E, ve sonuçta uçaklar görevden sonra karaya gidecek ve belki o robotların olduğu boya tesislerinde tekrar boyanacağını ben tahmin ediyorum. Normalde uçak gemisi üzerindeki işte F-18'lere daha önceden benim de şahit olduğum F-14'lere falan baktığınız zaman uçağın üzerindeki kaporta üzerinde boya böyle yamaları görürsünüz. O yüzden uçakların üzeri oldukça pis görülür. Hayır değil. Burada devamlı bölgesel olarak oluşan korozyon hemen giderilmesi amacıyla o korozyonu önleyecek yeni boya sıkılır ve tabii ki o boyanın da bir ton farkı oluşur. Bu nedenle dolayı donanma uçaklarının çok böyle tabiri caizse pis gözüktüğü gerçekten işinde özellikle modelcilik kısmıyla ilgilenen kişiler için dikkate şayan bir durumdur bu açıdan F-35'i dediğim gibi müdahale edemiyorsunuz çok fazla dış boyasına bu nedenden dolayı bununla ilgili bir görüntü olacağı ifade ediliyor bir de gelelim F-35'in bugüne kadar hangi kazaları yaşadığına neler olduğunu bir de isterseniz bunlara bakalım İlk fırlatma koltuğu kullanarak oluşan kaza 2018 yılında meydana geliyor ve ilk defa bir F-35B e, Amerikan deniz piyadelerine ait pilot e, yaşanan arıza sonrasında motor arızasıydı bu fırlatma koltuğuyla uçağı terk ediyor. 2019'da Japonova kuvvetlerine ait bir F-35A düşüyor. Yine Güney Çin denizine düşüyor bu. E, yapılan araştırmada pilotun ESA kaybı yaşadığı yani kokpit göstergeleriyle dışarı boru bakarken bir oryantasyon kaybıyla uçağın kontrolünü kaybettiği ifade ediliyor. Bu F-35'in de aynı zamanda ilk ölümlü kazasıydı. 2020'de yine Amerikan Hava Kuvvet'ten ait bir F-35A düşüyor. Pilot fırlatma koltuğuyla uçağı terk ediyor. Ee, yine aynı yıl 2020 yılında bir F-35B Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne deniz piyadelerine özür dilerim. Ait bir F-35B havada yakıt ikmali görevi sırasında yine deniz piyadelerine ait C-130, KC-130 olarak adlandırılan tanker uçakla çarpışıyor. Pilot uçağı fırlatma koltuğuyla terk etti. Ee, uçak da çok fazla uçamadı ve bölgeye yakın bir yere, bir boşluğa, bir tarlaya pilotlar mecbur iniş yaptılar. Ee, bu şekilde kurtulabilirler. Bu da başka bir enteresan kazaydı. 2021'de yine ee, en son kazalardan biri bu Akdeniz'e düşen İngiliz Kraliyet Avaküatlığı'na e ait F-35B kazasıydı. Ve bu yılda Ocak ayında ilk kaza Güney Kore'de meydana geldi. Güney Kore'de iniş takım sorunu yaşayan bir F-35A gövde üzerine indi. Pilot uçağı terk etmedi ama uçakta çok ciddi bir hasar meydana geldi Bu da ikinci kaza almış oldu bu F-35C kazası Bakalım neler çıkacak bunlarla ilgili kaza raporlarıyla ilgili F-35 kazalarını yakından takip ediyoruz Ben de iş nereye doğru gidecek neler olacak açıkçası merak ediyorum Çünkü bu kadar teknoloji yüklü bir uçağa neler oluyor Çünkü sayı teslim edilen uçak sayısı 700'ün üzerinde şu an Ciddi de bir filo oluşmuş durumda Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak, neler olacak ben de açıkçası bunları merak ediyorum. Bu videomuzda F-35 kazasına, son F-35 kazasına baktık. Malum bu konuda bize epey de video yapmamıza neden oluyor bu tür kazalar. Gelişmeleri öğrendikçe sizlere aktarmaya devam edeceğim. Detaylı havacılık haberleri, savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalımız sizin ilginizi bekliyor. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Beğen işaretlerini tıklayın ve tabii ki destek verebilirsiniz. Katıl butonuyla bizleri çok mutlu edersiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.